Ulan bes... Ulan bes... gene Yine başını belaya soktun değil mi Onun başını sokmadan belaya duramıyor. Neyse gelin lan buraya Gene mi sen Sen kimsin lan Eski bir dost Eyvallah Ne demek Görüşürüz Beszatlı kim lan bu Vallahi bilmiyorum <gülüyor> Hadi görüşürüz Beslat. Kendine iyi bak, başını belaya sokma ha. Ya Beslat, kim lan bu? Vallahi bilmiyorum. Neyse, sen al şu silah. olan kapırdı. Kime çalışıyorsun lan? Kime çalışıyorsun? Söyle. Kime çalışıyorsun? <gülüyor> Söylemem. Söylersen beni delik deşerler. Bu arada aranızdaki hainlerden biri bendim. Yani dördünü indirdiniz. Ama size şöyle bir ipucu vereyim. <gülüyor> Çok az kişi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçiyor gelecek. Sakin lan sakin. Adam zaten dedik deşik etti. Neyse neyse. Kim ya bu maskeli adam? Olayı ben de bilmiyorum. Ben yokken ne yaptınız? Hainleri buldunuz mu? Ha, Buldunuz demek. Arkasındaki kimmiş? Haa... Demek 4. E biz zaten 5 saatten önce birisini daha indirdik. Bak oldu sana 5. Bize 8 dediler ama. En önemlisi arkasındaki o adamı bulursak. Sıkıntı çözülür yani çözeriz. Ama bunlar da vurdukça çoğalıyor be. O yüzden dikkat etmeliyiz Neyse Çok dikkat etmek lazım Biz buluruz ya Eninde sonunda bulunacak o değil mi Eninde sonunda bulunacak Ooo bir de bu Yavuz Maskeli adam falan diyor Ya kim bu soytarı ya Neden sana yardım ediyor biliyor musun Bu arada hep kendi kendime konuşuyorum da siz sonra cevap vermiyorsunuz. Ya Yavuz önceden söylüyor. Ben de toplu diyorum size Allah Allah. Neyse. Acaba kim? Neyse ya gidebilirsiniz siz. Veysatla Yavuz görüşürüz. Bay bay. Vallahi bilmiyorum kim. Yavuz senin de ayaklı gazete gibisin ha. Neyse. Bay bay.